Selam Gamerlar Hoşgeldiniz Bugün size herhamdülükte arkadaşlar ee, Çok önemli bir duyur yapacağım arkadaşlar Biliyorsunuz bizim iki telifimiz bir topluluk hitarımız vardı İki telifimiz silindi arkadaşlar Kaç bir hafta falan oldu silindi Çok iyi Topluluk hitarımızın daha silinmesine bir buçuk ay iki ay gibi bir süre var 16 Ekim'de silinecek ee, Bu arada sesi biraz az gelebilir Çünkü şu an bile bağırıyorum biraz ama Az gelebilir çünkü şu an telefonun Mikrofonuyla kayıt oluyorum ve kendi mikrofonumda şu an kayıt almıyorum. Arkadaşlar işte çekiliş bugün olmayacak. Ee, yarın atabilirim ama hani Bir gelişme olursa ben yine bugün atmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela diyelim 15.00'a kadar bir gelişme olmadı. Ee, Gelelim. 17'ye kadar 7'ye mesela diyelim saat 15.00 olmalı gelişme. Saat 5.30'da oldu diyelim. 5.30'da ben videoyu çekerim. Saat de yine yayınlarım. Maksimum yine saat ben yine büyük büyük, büyük bir tane bir açıklama yaparım yine Arka, Topluluk kısmından yine bir açıklamam saat 00'de yaparım arkadaşlar. Ee, şu an yine biraz bağıracağım çünkü hastanın video çektim. Sesim çok az çıkıyordu biraz karım. yakınlaştırayım kendime. Arkadaşlar bu arada bir hafta sonra falan bir rap şarkısı çıkartabilirim. Çıkartmamı yoksa kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, rap şarkımı fazla beğenmeyebilirsiniz. Çünkü ilk defa bir şarkı çıkaracağım. Ama sözleri arkadaşlar ben e, bir kısmını söyledim şarkının. Beğendim. İkinci kısmını sözler müzikle fazla uyumlu olmadığı için yaklaşık 2-3 haftadır uğraşıyorum ama arkadaşlar. Ben bu haftaya inşallah tamamlarım şarkımızı. Ee, işte dediğim gibi şarkıda yayınlayacağım arkadaşlar bir hafta sonra brosas rap şarkısı yayınlayacağım çok güzel olacağını düşünüyorum ama Evet arkadaşlar yani ilk biraz acemiyim ben ilk defa bir şarkı çıkartacağım klibi falan acemiyici olabilir o yüzden kusura bakmayın Hem klibi çekecek yeterli alanım da yakar ki sadece e, biraz odamla falan işte belki başka dışarıda falan da çekerim Yani arkadaşlar e, fazla iyi de bir klip olmayacak dediğim gibi yani böyle devam edeceğiz. Bir hafta sonra şarkı çıkarabilirim. Belki iki hafta sonra. Ama arkadaşlar şarkı çıkaracağım. Kesin bu arada onu diyeyim. Ee, neyse yani. Dediğim gibi çekiliş bugün olmayacak. Yarın atabilirim çekilişi. Kendinize iyi bakın. kanalımıza abone ol. Baykatmeyi unutmayın. Görüşürüz bana.